Arkadaşlar Merhaba ben Samyeli Uzun bir aradan sonra Bir video çekimi ile karşınızdayım Bu sefer kız çocuklarımıza kiraz toku öreceğiz e, Tarifini instagram sayfamda Paylaştım Burada da Yapamayan arkadaşlar için Veya ayrıntılara dikkat edecek olan arkadaşlar için Video çekimi bırakıyorum e, Şimdi Malzemelerimizi sayacağım birazdan Bakın bu şekilde Kiraz bölümü Yaprak kısmı, sap kısmı, arka tarafında bu şekilde klipsleri. Bunlar hazır satın alıyorsunuz ve silikon, sıcak silikonla yapıştırıyoruz. İsterseniz lastik de kullanabilirsiniz. Hazır lastiklerden ya da bebe lastiklerinden kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Kullanacağımız malzemeleri daha sonra yapımına geçelim. Bakın buraya 3 tane ip bıraktım. yeşil yaprakları için kırmızı e, kiraz rengi e, Gazal Baby Koto'nun Bordo markası arkadaşlar e, kırmızının biraz koyusu ama isterseniz kırmızı da kullanabilirsiniz pembe de kullanabilirsiniz sarı kirazlar için bu şekilde biraz turuncuya kayan bir renk var tam turuncu değil ama turuncu gibi bir renk var onu kullandım ben sizde istediğiniz rengi kullanabilirsiniz renk kodlarımızı ekrana yazıyorum yine de buradan söyleyeyim sizlere kırmızı 34 39 yeşil bu koyu olanı Kızıl Bey Koton'un koyu yeşili 34 49 turuncu renklerinde yapmak isterseniz 34 16 evet kalıplarımızı söylemiştim kullanabilirsiniz küçük dikmek için bir iğne bir miktar elyaf çok fazla gitmiyor zaten boncuk elyaf kullanacağız hadi hemen vakit kaybetmeden başlayalım kırmızı ile başlayacağım ben Aynısı, şunun aynısını yapacağız sizlerle birlikte e, bu arada tığımızı söylemedim gazal baby cotton ince bir ip olduğu için e, ben 1.75 mm tığ kullanıyorum siz artık elinize göre tığınızı ayarlarsınız Evet kırmızı ipimizle başlıyoruz. Sihirli halka yapmayı bilmeyen yoktur. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1. sıramız tamam 2. sıramız her sık iğneyi 2 sık iğne yaparak yani her birine bir artırma yaparak 12 sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar burada başlangıç yerlerine ilmek belirleyici kullanabilirsiniz ben alıştığım için ilmek belirleyici kullanmıyorum zaten çok büyük bir model değil o yüzden devam ediyorum şimdi üçüncü sırada bir örüyoruz bir artırıyoruz yani bir tek bir çift yapalım bir tek bir sonraki ilmeğe aynı yere iki tane sık iğne bir çift. Evet bitirdik 3. sırayı. 18 sık iğneyi tamamladık. Şimdi dördüncü sırada 3 artırma yapacağız arkadaşlar. 6 artırma yapmayacağız. O yüzden 5 örüyoruz, 1 artırıyoruz. ördüm. Bir artırıyorum. Bunu üç defa tekrar ediyoruz. Evet. Şimdi 4. sıramızda tamamlandı. Bundan sonraki 3 sıra üst üste hiç artırma, eksiltme yapmadan 18'e 21 oldu en son. 21 sık iğne ile tamamlayalım. tamam. 7. sıranın sonuna geldik. Şimdi eksiltme sıralarımıza geçeceğiz arkadaşlar. 8. sırada 3 tane eksiltme yapacağız. 5 sık iğne yapıp bir tane azaltalım. 2 3 4 5 ördüm. Şimdi bakın azaltma yapıyorum. azaltmayı biliyorsunuz şimdi yine 5 tane örelim 4 5 tık yine yaptım şimdi azaltma yapıyorum bir kere daha tekrar edelim bunu 2 3 4 5 sık iğne bir azaltma bitirdik 8. sırayı 9. sırada 6 tane azaltma yapacağız bunun için bir örüp bir azaltacağız bayağı daralmış olacak şimdi başlayalım bir sık iğne bir azaltma sıranın sonuna kadar bu şekilde 6 defa tekrar edelim bir sık iğne azaltmak. son sıraya geçtik son sıradan önce yani aralık kapanmadan buradan el yapımızı doldurmaya başlayabiliriz Geçtik şimdi. Son sırada 6 tane azaltma yapacağız. Her ilmeği azaltacağız. 1 2 3 4 5 Altı. İsterseniz bu sonuncu ilmek kaydırma yapabilirsiniz. Şu şekilde 15 cm kadar ip bırakıp keselim. Arkadaşlar burada çok az bir aralık kaldı. Sönük kovan kısmının, kirazın sönük kalan kısmını bu aralıktan iğirdan veya çöp şiş yardımıyla doldurabilirsiniz. ne kadar dolgun olmasını istiyorsanız o kadar sıkı basabilirsiniz. tabi eliniz çok sıkıysa aralıklardan elyaf çıkmayacak şekilde doldurabilirsiniz. gayet güzel oldu. Şimdi bıraktığımız ipi bir iğne takalım ve kapatma işlemini yapıyoruz. Kalan 6 tane sık iğnenin dış taraflarından daha doğrusu ön ilmeklerinden ön noktalarından Önden arkaya doğru dıştan içe doğru kapatma yapıyoruz. kirazın içinden geçirerek kaybedelim bakın bu şekilde kirazlarımızı tamamlıyoruz bir toka için tabii ki iki tane kiraz lazım evet, şimdi yaprakların yapımına geçebiliriz yeşil ipimizi alıyoruz yapraklardan önce arkadaşlar önce saplarını yapacağız daha sonra yapraklarını yapıp buraya dikeceğiz o yüzden önce yeşil ipimizi aldık sapını yapmak için 21 zincir çekelim 21 tane zincir çektik. Sondan 7 7 zincir bırakıp 8. zincire ilmek kaydırma yapalım. 2 3 4 5 6 7 ilmek zincir bırakıyorum. 8. zincire ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 13 zincir daha çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13. Bakın eşit uzunlukta oldu. Şimdi kirazlarımızdan bir tanesini alalım. Buradan kirazımıza tutacağız. Başlangıç yerinden değil de mümkünse bitiş yerinden tutalım. Bu şekilde bakın. Ve Biraz daha sağlam olmasını istiyorsanız bir kere daha geçebilirsiniz buradan. Evet. Şimdi zincirin ters tarafını kullanıyorum ben. İsterseniz düz tarafında kullanabilirsiniz ama ters tarafını kullanınca daha güzel bir görüntü oluştu. Zincirin ters tarafını kullanarak her bir zincire birer ilmek kaydırma yapıyoruz. yakın çekmeye çalışıyorum Bir daha gösterelim Evet şimdi 13 tane ilmek kaydırmamızı tamamlayalım Tersten biraz zor oluyor ama görüntü güzel 13 tane tamamladık şimdi Şuradaki 7 zincirin olduğu kısma geldik şu kısmı yani oraya da aynı şekilde yapacağız Fakat yapmadan önce şurada Burayı iyice yakıştırarak bir ilmek kaydırma yapıyorum sonra devam ediyorum şimdi 7 tane de bu kısmı yapalım bol bırakmaya çalışıp 7 tekrar aynı birleşme yerine gelince yine bu taraftan bakayım bu taraftan alarak birce sıkıştırarak bir sık iğne yapıyorum ve devam ediyoruz. Kirazın diğer sapına da yine aynı şekilde 13 tane ilmek atıyorum. On zinciri de bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Çok sık olduğu için zor oluyor. Şimdi diğer kirazımızı alıyoruz. Ve yine bitiş yerinden aynı diğer kirazda yaptığımız gibi tutalım. bir miktar ip bırakıp kesebiliriz daha sonra bu kalan ipleri kirazın içinde kaybedeceğiz bir gün atalım buraya yardımıyla da yapabilirsiniz bu işi. şekilde kirazımız ve sapımız hazır. Şimdi yapraklarımızın yapımına geçelim. Yine yeşil ipimizle 13 ip zincir çekiyoruz. Atlayıp ikinci zincirden itibaren başlayalım. Bir sık iğne. Şimdi iyi takip edelim. Not alabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki zincire tekli trabzan başına dolayıp üçünü bir çekmek. Sıradakine tekrar tekli trabzan. Yani iki tane tekli trabzan yaptık. Şimdi iki tane ikili trabzan. İkisini bir. İkisini bir çekme işlemine ikili trabzan diyorduk şimdi sıradakine aynı ilmeğe iki tane üçlü trabzan yapacağım yani artırma bir nevi birini bir ikisini bir ikisini bir aynı yere bir daha burası tam ortası zaten devam edelim ikili trabzan bir tane daha ikili trabzan sıradakine tekli trabzan bir tane daha sıradakine tekli tırabzan şimdi bir tane sık iğne başta bir tane zincirimiz kaldı o sökülmemesi açısından orada dursun şimdi diğer tarafa geçeceğiz bunun için bir tane zincir çekelim ve zincirin diğer tarafından devam edelim aynı şeyleri tekrar ediyoruz bir sık iğne iki tane ikili tırabzan Pardon tekli tırabzan şimdi iki tane ikili tırabzan tam ortaya geldik aynı yere iki tane üçlü tırabzan tekrar iki tane ikili tırabzan iki tane tekli tırabzan Ve son ilmeğimize de bir tane sık iğne. Şurada bakın uçta gözüken bir yer var. İlk zincir daha doğrusu. Döner ki döndüğümüz kullanmadığımız zincir. İsterseniz ona bir ilmek kaydırma yapabilirsiniz. Yani bu tarifte yok. Bu ayrıntıyı videoda söylemek istedim. Şimdi aynısını simetrik olarak diğer tarafa tekrar edeceğiz. Yaprağımızın aynısını. Yani tekrar 13 zincir. 12 zincir arkadaşlar o ilk başlangıçta 13 zincirdi şimdi 12 zincir 12 olmuş evet ilk zinciri atlayıp aynen devam edelim bir sık iğne iki tekli trabzan iki ikili trabzan tam ortaya geldik aynı yere iki tane üçlü tırabzan iki tane ikili tırabzan iki tane tekli tırabzan ve son bir tane ilmeğimiz kaldı ona da sık iğne şimdi diğer tarafına da aynı şey yapacağız şu ipi arkadan geçirirseniz daha güzel bir görüntü oluşur şu şekilde bir zincirle geçebiliriz yani kasmamış olur burayı bir tane sık iğne iki tane ikili trabzan şey, tekli trabzan şimdi tekrar iki tane ikili trabzan tam ortaya geldik arkadaşlar şimdi de aynı yere 3 tane 3 trabzan iki tane üçlü trabzan yani şeyler tekrar buradaki son sık iğnemize de son bize de bir tane sık iğne yaptık şu şekilde Şimdi çok az kaldı şu iki karşı taraflı zincirin iki tarafına yaptığımız trabzanların arasında bakın boşluklar oluştu zincirler yani oralara yapraklarımızın ortadaki çizgisini yapacağız daha gerçekçi oluyor o zaman şu şekilde göstereyim ip arkada kalıyor ön taraf bize bakıyor şu şekilde ilmek kaydırma her bir zincire bir tane yapıyoruz Sanırım 24 tane olacak sonuna kadar. Bir tarafa devam edelim. bu şekilde yine bir miktar ip bırakıp 25-30 santimetre kadar ip bırakıp keselim iğnemizi geçirelim Arka alanı ipi, arkadaki şu kısımdan ortaya doğru ilerleyelim. Şimdi ön alabiliriz. Bu kirazın şu yuvarlak kısmına, sapının yuvarlak kısmına üstte kalacak şekilde, açıkta kalacak şekilde bunu dikiyoruz buraya. zaten aparat silikon arasında kalacak çok önemli değil Evet arkadaşlar bakın kiraz tokamızı tamamladık bu şekilde klipslerimizin şu üst kısmına sıcak silikon yapıştırıp e, sürüp yapıştırdıktan sonra şöyle birkaç dakika beklemeniz yeterli olacak bu şekilde yapıştırarak Biraz tokamızı tamamlamış olacağız. Dediğim gibi isterseniz istediğiniz renkle yapabilirsiniz bunları. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.